Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili Başaklar aşk hayatınız çocuklar ve yaratıcı alanlarda yeni gelişmelerin olabileceği eğlenceli bir aya başlıyorsunuz ancak gezegen retrolarımız da devam ediyor Venüs retromuz ay boyunca oğlak burcunda olacak ay ortalarında 15 Ocak'ta kişisel gezegeniniz Merkür de retroya geçecek Bu nedenle Ocak ayı bir anlamda biraz yavaş Geçmişi daha fazla sorgulayacağımız, gözden geçirebileceğimiz bir ay aslında. Evet 2 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. 12 derece Oğlak Burcu yeni ayı 5. evinizde doğacak. Bu yeni ayla beraber yeni umutlar, yeni heyecanlar içerisinde olabilirsiniz. Her yeni ay yeni olasılıkları hayatımıza taşır, gündemimize taşır. Ancak Venus'un retro olması biraz nostaljiyi de arttırıyor bu dönemde. Çocuklarınızla ilgili planlarınız olabilir. Hatta çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili girişimleriniz olabilir. Çocuklarınızın eğitimi, onların hayatındaki yeni beceriler, belki yeni kurslar. hani Bunlarla ilgili düzenlemeleriniz var. Aşk hayatınız, romantik konularda biraz nostaljik etkiler olabilir. Bu ay geçmişle ilgili konuları daha fazla düşünebilirsiniz. İlginç zamanlılıklar yaşamanız, hoş tesadüflerle karşılaşmanız, nostal etkiler olması mümkün Evet geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir bir şekilde canlanabilir veya uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz yarım kalmış bazı hobilerinize tekrar başlayabilirsiniz zaman ayıramadığınız yapmak istediğiniz işlere bu ay vakit bulabilirsiniz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa yeni ay sizi daha olumlu etkileyebilir Önce burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa oğlak yengeç koç ya da terazide bazı streslerde olabilir aşk hayatınız romantik konular veya çocuklarla ilgili alanlarda beklenmedik gecikmeler ertelemeler olabilir para konularına ay boyunca biraz temkinle yaklaşalım sevgili Başaklar Çünkü Venüs sizin para evinizi yönetiyor bu ay genelinde yeni harcama planları yerine biraz hani içinde bulunduğumuz durumu gözden geçirmek bir şeylerin muhasebesini yapmak daha doğru görünüyor geçmişle hesaplaşmalar olabilir yani karmik hak edişler özellikle parasal paylaşımlarla ilgili bunlar gündeme gelebilir hak ettiğiniz paralar beklediğiniz paralar elinize geçebilir ancak yeni harcamalar yeni yatırımlar konusunda temkinli ve güvenli hareket etmekte fayda var 15 Ocak itibariyle Merkür de gerilemeye başlayacak önce kova burcunda başlıyor gerilemesi ardından 25 Ocak itibariyle oğlak burcuna doğru başlayacak bu gerileme bu ay hem iş hayatınız hem mesleğiniz çalışmalarınız işte evinizin düzeni genel sağlık konuları hijyen konuları çocuklar ve çocuklarınızın genel hayatı ve onun onlarla ilgili detaylar daha fazla zihninizi meşgul edecek Evet biraz ge gecikmeler olabilir bazı planlarınız iş görüşmelerinde Örneğin gecikmeler olabilir zaman zaman ayın 15 ile 25'i arasında iş iletişim cihazlarınızda bazı arızalar evde kullandığınız of ofiste kullandığınız elektrikli araç gereçlerde sıkıntılar olabilir özellikle kova burcundaki Merkür gerilemesi bilgisayarlar telefon iletişim alanlarındaki sorunları internet problemlerini işte elektrik arızalarını ve bunları daha çok gündeme getirebilir yani bunların günlük planlarınızda bazı gecikmeler yaratmasını bekleyebiliriz daha sakin olmak gerekiyor daha sağduyulu olmak gerekiyor ayın genelinde ayın 18'inde ise yengeç burcunu 27 derecesinde dolunay var bu dolunay duygusal bir dolunay hassas bir dolunay Pürito ile tam karşıt açıda 11 evinizde bir dolunay sosyal hayatınız arkadaşlarınız ait olduğunuz gruplar içerisinde biraz siz duygusal olarak zorlayabilecek konular olabilir ee, bazı duygusal baskılar hissedebilirsiniz yakın ilişkilerinizde ya da arkadaş ilişkilerinizde bunlar Aşk ilişkileri de olabilir Tabii ki ailevi konularda olabilir ama duygular duygusal anlamda biraz etkileniyorsunuz bazı arkadaşlıklarınızda ilişkilerinizde yani yollarınız ayrılabilir Örneğin bir gruptan ayrılabilirsiniz bir dernek kulüp vakıf çalışmasından ayrılabilirsiniz. Hani bunun gibi bir şeylerin sonlanması mümkün. Çalıştığınız bir projeyi bitirebilirsiniz. Bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Tüm bunlar mümkün. E, para konularında manipülasyonun çok artabileceği bir dönemdeyiz. Özellikle riskli piyasalarda dikkat etmek gerekiyor. Her türlü yakın ilişkide de özellikle parasal paylaşımlarda biraz daha dikkat etmeniz gereken bir süreç aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece e, yengeç burcunda olacak bu Dolunay özellikle tabii ki Güneş burcunuz yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa etkileri daha güçlü olacaktır. Öncü burçlarda olanları daha fazla zorlar. Yani Koç, Terazi, ya da oğlak burçlarında gezegeni olanları biraz daha fazla zorlayabilir. O pürtonik baskıyı, manipülatif durumları arttırabilir gelecek kaygıları endişeleri sevdikleriniz için endişeler çocuklarınız için bazı endişeler oluşabilir Bunlar onların hani içinde bulundukları durumlar nedeniyle oluşabilir veya tamamen psikolojik olarak da olabilir özellikle dolunay ve yakınlarında duygusal dengemize dikkat etmek gerekiyor kendimizi çok yormamak gerekiyor sevgili başaklar ayın 25'ine kadar Mars yay burcunda olacak Mars sizin dördüncü evinizde olacak ayın büyük bölümünde Dolayısıyla enerjinizi daha çok yakın ilişkiler aile konuları evdeki uğraşlarınıza ebeveynlerle ilgili konuları odaklayabilirsiniz tüm bunlar olurken Tabii ki bazı hassasiyetler olabilir zaman zaman agresyonlar olabilir zaman zaman çok sabırsızlıklar ya da dürtüsel tavırlar içerisinde olabilirsiniz özellikle Ayın ikinci yarısından itibaren 15 ile 25 arası ve Dolunay döneminde bu konulara da biraz daha dikkatli ve temkinli yaklaşmakta fayda var sevgili başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve redberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz.